Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili koç Burcu Aslan Burcu yay Burcu arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için 30 Eylül'e kadar eks partner tarot açılımı yapacağım bakayım küslerde Barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar şöyle üçlü üçlü çekeceğim sevgili arkadaşlarım canlar Çünkü sadece bununla sınırlı değil çekimlerim bazen yüklemelerde zorluk yaşıyoruz Neyse sevgili arkadaşlar, koç burcu arkadaşımdan başlıyorum. Yay burcu arkadaşlarımızdan çıkacağız. Bakayım eksler ne düşünüyor? Dönmüyorlarsa da, barış yoksa da hakkınızda ne düşünüyorlar? Bitiş mi yapacaklar? Yoksa yeniden doğuş mu? Şöyle bir bakalım sevgili koç burcu arkadaşlarımızın eks partnerlerinden başlayalım bakalım. Şöyle sizin açınıza. Evet sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım için. Bakayım karşı taraf ne düşünüyor? Hmm. Evet. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Efendim inşallah iyisinizdir. Canlar sıkmayın canınızı, hiç sıkmayın canınızı. Evet sevgili Koç burcu arkadaşım. Karşı taraf siz. Karşı taraf görüyorsunuz sizin etkiniz altında sevgili Koç burcu arkadaşım üstelik de nasıl etki altında bakın yoğun duygularla sizin etkiniz altında. Fakat şöyle bir şey var bakın siz de aslında siz de boş değilsiniz. Bakın sürprizli gelecek çıktı burada. Siz de barışmak istiyorsunuz canlar. Karşı tarafla tamam barışmak istemeyen mutlaka Koç burcu arkadaşım vardır. Fakat bu genel olduğu için kartlarım açılımım bana ne gösteriyorsa ben onu söylemek durumundayım canlar. Herkese uymayabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bakın karşı taraf etkiniz altında sizlerin yoğun duygularla etkiniz altında değişim yaşayacak ve sizinle tekrar iletişime geçmek isteyecek karşı taraf çünkü hala sizi düşünüyor sizin etkiniz altında siz ise bakın istiyorsunuz karşı tarafı öyle istiyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım sürprizli bir gelecek olarak değerlendirmişsiniz geçmişte hala da kalbinin bir köşesinde bunu bu şekil düşünen sevgili koç burcu arkadaşım var ama şimdi karşı taraf bakın bu raddeye geldiğinde sevgili arkadaşlar zaten sizin etkiniz altında yoğun duygularla bakın yoğun duygular var artı keskinlik de var burada çünkü kızgın olan koç burcu arkadaşlarım da var evet kızgınsınız bazılarınız birçoğunuz karşı ex partneriniz her kimse ona karşı kalbinizin bir köşesinde kızgınlık da var bakın sevgili arkadaşlarım fakat karşı tarafın size karşı yoğun duyguları var. Sizinle iletişime geçmek isteyecek bu kişi. Siz ne yapacaksınız bunun karşılığında? Bakın bir şeylere askıya almak isteyeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir anda evet demek istemeyeceksiniz. Çünkü geçmişten bir şeyler yaşanmış. Bir şeyler kırılmış, dökülmüş. Umutlar kırılmış, hayaller yıkılmış değil mi? Karşı taraf istediğiniz gibi. Çıkmamış ne bileyim huyu suyu vesaire artık oralarını kurcalamayacağım canlar bundan dolayı öfke duyan arkadaşlarım var askıya alacaksınız. Fakat karşı taraf yine bırakmıyor bakın tekrar size arayışa geçecek daha fazla açık uzatmak istemiyorum bakın burada tekrar size karşı arayış içine girecek bu insan çünkü etkiniz altında haberiniz olsun sevgili Koç Burcu arkadaşlarım zaten 30 Eylül'e kadar hani üçlü üçlü çekeceğim için daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar bakın sizin askıya almanız sonucu bu insan sizi aramaya koyulacak. Sevgili Koç Burcu arkadaşım yolun açıkmış bakın. Yolunuz açık diyor. Tamam hadi bakalım neymiş yolunuz? Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi diyor. Belli ki sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf peşinizi bırakmayacak. Çünkü sizinle tekrar canlılık istiyor bu insan. Etkiniz altında. Sevgili koç burcu arkadaşım. Güzel insan 30 Eylül'e kadar da açılımımız. Sevgili arkadaşlar. Evet sevgili koç burcu arkadaşımızın açılımını tamamladık. Şimdi aslan arkadaşlarımıza geçiyoruz. Canlarım benim ya. Artık şu an için en azından yüklemelerde biraz sıkıntı çektiğim için canlar... Biraz kısa tutmak durumundayım. Daha sonrasında daha daha detaylı bakacağım sizler için. Şengül bunun için var. Sevgili arkadaşlar. Şimdi aslan burcu arkadaşlarımız için sizlerin açınıza şöyle bir alalım. Evet sevgili aslan arkadaşlarım. Bu kez de kusuruma bakmayın. Böyle üçlü üçlü yapıyorum. Canlar. Evet. her zaman bir olmuyor evet arkadaşlar canlarım benim evet sevgili aslan arkadaşlarım 30 Eylül'e kadar ex partner taraf açılım veya eski eş eski sevgili öyle diyelim bazı arkadaşlarımız bazen bilmiyorlar onlar için hatırlatmak istedim karşı partner bakın bu taraf siz busunuz sevgili aslan arkadaşlarım karşı taraf ikilem arasında haber göndersem mi göndermesem mi bakın burada ikilem çıktı sevgili aslan arkadaşım karşı taraf hem ikilem arasında hem de bir yerde sizden onay istiyor bakın sevgili arkadaşlarım sevgili aslan kardeşim karşı partneriniz ex partneriniz size her an ya haber gönderdi geçmişte öncesinde ya da size haber gönderecek bu insan gönderdi mi Artık onay isteyecek sizden onay bekliyor bu insanın artık ne hatası olduysa bunu sizler biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım çünkü ben geçmişe bakmıyorum hatalar neydiyse beni onayla beni tekrar kabul et diyor bakın ay olabilir tamam hatasız insan var mı tabii ki de yok sizler ise sevgili aslan arkadaşlarım bakın burası sizsiniz korku endişe aman Allah'ım bu neyin korkusu acaba karşı taraf size daha öncesinde şiddet mi uyguladı aldattı mı yoksa Hani onu kaybetme korkusumu yaşıyorsunuz? Şöyle bir bakalım mı? Bakın sevgili arkadaşlarım. Şimdi yakın gelecekte burada bir arayış durumları var. Bu arayışı kim yapıyor? Sevgili arkadaşım. Yoğun duygular bakın. Yoğun duygular hissediyor bu insan size karşı. Siz de cazibe altındasınız. Cazibe altındasınız. Bakın karşı taraf sizi aramaya koyulacak. Aslan benim hakkım diyor hakkım olanı tekrar istiyorum diyor karşı taraf sizden ona istiyor yoğun duygularla istiyor Siz de evet aranıza geçmişte şeytan girmiş olabilir aldatılmış olabilirsiniz sevgili aslan burcu arkadaşım karşı tarafın sizi araması sonucu ben tekrar seni istiyorum beni kabul et demesi sonucu siz ise bakın burada hem yan dönüyorsunuz dolayısıyla ne yapıyorsunuz burada sevgili aslan arkadaşım bir şeyleri değiştirmek isteyeceksin çünkü kartımız memnuniyetsizlik değişim kartıdır yani ben memnun değilim bir şeyler değişmeli diyeceksiniz karşı tarafın sizin üstünüze ısrarla gelmesi sonucu bakın burada karşı partneriniz ısrarla beklemeye alıyor kendini beklemeye aldığı gibi de boşta durmayacak tekrar sizi kendine çekmek için veya tekrar sizi kazanmak için risk demektir kartımız İhtişam lüks demektir beklemek demektir risk almak demektir yani sizi bu insan tekrar kendine çekmek için çünkü siz zaten burada sırtınızı döndünüz tamam bir şeyler değişecek diyorsunuz siz çünkü geçmişe dair bir korkular var şiddet mi gördünüz aldatıldınız mı şeytan çıktı burana aldatıldınız mı yalanlara mı maruz kaldınız artık her ne yaşadıysanız sevgili aslan arkadaşım bakın burada arkanızı döndünüz ya değişeceksin ya değişeceksin işleri. Karşı taraf durmuyor bu arada. Risk alma durumları var. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla uzatamayacağım. Sevgili arkadaşlarım, ne diyor Aslan arkadaşıma? meleğim sıkma canını. Güç sende diyor. Sen güçlüsün diyor. Gücüne elini al. Gidişata kuşkuya tüm korkularına durdu. Bitti diyor. Korku morku yok. Tamam. Korkma diyor. Yani korku yok. Sevgili arkadaşlarım hiç korkmuyorsunuz. Sevgili aslan arkadaşım karşı taraf ısrarla peşinizi bırakmayacak. Çünkü yoğun duygular hissediyor. Pardon. Sizden onay istiyor tekrar. Artık aranızdaki sorun sıkıntı her neydi ise canlar. Bundan dolayı sizden onay istiyor. Karşı partneriniz. Eski sevgili eski eş Eski dost akraba artık her neyse bu insan canlar. Benden söylemesi sizden onay istiyor sevgili aslan arkadaşım. Zaten 30 Eylül'e kadar 15 günlük bir açılımdır. Kendisi şu anki açılımım. Şimdi sevgili aslan arkadaşımızın da açılımını tamamladık. Sevgili yay arkadaşlarım. Eros'un oklarına geldi sıra. Bakayım onların eski eş, eski sevgili, eski giden arkadaşlar da. Geriye dönüş var mı? Ya da ne düşünüyorlar? Şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Hmm. Benim sevgili yay arkadaşım. Etki altında mı Allah aşkına? Evet. Şöyle bir bakacağız. Etki altındasınız ama kalp tarafı da kırgın sizde. Sevgili yay arkadaşım. Güzel insan. Evet. Karşı partneriniz. Sevgili yay arkadaşım. Eski eş, eski sevgili. Artık eksiniz her kim ise bakın bazı şeyleri askıya almış bu insan yani şu an için 30 Eylül'e kadar bu açılımı yani şu an için sizi tekrar kazanmak için sizinle tekrar barış masasına oturmak için veya barışı sağlayıp ortak noktada anlaşmak için pek bir mücadelesi yok demektir bu kartımızın görüyorsunuz değil mi? buradaki bay ya da bayan cinsiyet yok çekilmiş köşesine uzanmış koltuğun üstüne olursa olur olmazsa olmaz dercesine bakın burada kendini köşeye çekmiş bu insan. Şu anki hali. Siz ise bakın etki altındasınız sevgili yaycıklarım benim. Ay kıyamam ben size. Etki altındasınız. Karşı tarafın ister istemez etkisi altındasınız. Dolayısıyla sevgi acısı çeken arkadaşlarım var. Ah şu diyor karşı taraf yerinden kalksa da şöyle benim gönlümü almak için kırılan kalbimi tamir etmek için şöyle bir şeyler yapsam ama karşı taraf gördüğünüz gibi biraz dinlenmeye çekilmiş sevgili arkadaşlarım bir şeyler askıya almış yakın gelecekteyse siz kendinizi karşı tarafın bu duyarsız değil duyarsız da demeyelim de hani çekmiş köşeye çekmiş içinden çıkamayınca ne yapmış bu insan çekilmiş dinleniyor bundan dolayı karşı tarafta tık olmamasından dolayı bakın kendinizi örnek veriyorum canlar yanlış anlamayın bir hafta sonra çünkü 30 Eylül'e kadar bu açılım örneğin 5 gün sonra kendi kendinize zaten burada düşüncedesiniz bakın düşünüyorsunuz bir sevgi acısı var bir etki altında kalma durumlarınız var karşı tarafında tık yapmamasından dolayı ah canlarım benim kendinizi yuva kaybı sevgili kaybı ya kayıp tamam ben karşı tarafı kaybettim gibi duygular içinde olacaksınız canlar ya böyle düşüneceksiniz böyle düşünmeyin bakın karşı tarafı görüyor musunuz siz onu o şekilde düşünürken karşı tarafta güçlü adım çıktı yalnız bu güçlü adım kimle çıktı canlar çünkü hemen karşısında sizde kalp kırgınlığı bırakalım kalp kırgınlığını bir kenara burada bir şok durumu var hayırdır şöyle bir bakalım bu neyin şoku acaba karşı taraf Size karşı duyarsız hareket edip başka biriyle adım attı? Çünkü güçlü adım atmak demektir bu. Şöyle bir bakalım sevgili yaycıklarım sizleri de üzmek istemiyorum ama ne yazık ki görüyorsunuz açılım ortada. Hmm. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Evet bir güven duygusu kırgınlığı meydana gelecek sizde. Çünkü bakın güven kartı geldi sevgili yay kardeşim ee, vallahi üzücü bir durum ama yani her an her şey olabilir bu sizi üzmesin bakın bu sizi üzmesin sevgili arkadaşlarım bu insan biraz ikilemde kalmış ben size şöyle söyleyeyim ikilemde kalarak sizin bu karşı partneriniz ikilemde kaldığı için şu an bazı şeyleri askıya almış kendini kenara köşeye çekmiş bu insan düpedüz ortada değil mi? çekti mi çekti şu an sizin için pek bir mücadele vermiyor ama ikilemde bu insan ne ikileminde söyleyeyim mi canlar bakın bu sizsiniz hem sizi kaybetmek istemiyor sizin için mücadele içinde nerede mücadele içinde iç dünyasında mücadele ediyor bu insan sizi kaybetmemek için affınıza sığınıyorum canlarım benim bir yandan da yattığı yerde bu insan düşünüyor acaba ben yaya mı dönsem onu da kaybetmek istemiyorum diyor iç dünyasında savaşıyor acaba yaydan vazgeçip affınıza sığınıyorum canlarım kızmayın bana şengül işini yapıyor maceraya mı atılsam diyor anlatabildim mi onun askısı bu yapacak bir şey yok yani ama şu an buraya gelecek olursak bakın bu insanın bazı düşünceleri bazı bu düşündüğü şeyler hadi sizi bir kenara bırakalım bu macera işleri düşündüğü gibi olmayabilir çünkü bu kartımız bazı şeyler düşündüğünüz gibi olmayabilir der olabilir de olmayabilir de siz yine de kimseye bir şey söylemeyin der bu kartımız bakacağız şimdi bu vaziyet sizinle mi karşı tarafla mı bu insan ne düşünecek kararı nere, nerede verecek kimde karar alacak ikilemde kalmış canlar sonuç yok sonuç yok canlar daha fazla kurcalamayacağım sonuç yok ha, yalnız ben size şöyle de bir ipucu verebilirim bakın en son sizin kartınızı çektim Allah'ım ya Rabbim ikilem ikilem ikilem canlar karşı taraf için karşı taraf derken yanlış anlamayın maceraya başkasıyla atılsam mı atılmasam mı düşünceleri var bu insanın yoksa olmadı yayla devam mı etsem çünkü sizi kaybetmekten de fena derecede korkuyor macera için ise sessizliğe çekiliyor, tık yok, size gelince ise aman efendim ne kadar güzel bakın, korkusu var, sizi bir taraftan da da kaybetmekten de korkuyor, çünkü destenin altını buyurun görün, yay benim hak ettiğim insan diyor, ne diyeyim bilmiyorum ki canlar, yani durum ortada ama ağırlık sizden yana söyleyeyim ben size, hadi bakalım, güzel çıktı yine de tam sonuç olmasa da güzel çıktı ne diyor yay kardeşime meditasyon yap diyor sıkma canını hadi bakalım kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor kıyamam ben yaycıklarım onlar benim ay burcumlar efendim ağırlık sizden yana söyleyeyim yüzde yetmiş canlar sevgili yay kardeşlerim ağırlık sizden yana tamam hadi bakalım düşünsün düşünsün kararı versin karşı taraf zaten korkuyor sizi kaybetmekten bitti Evet sevgili koç Aslan Yay arkadaşlarım 30 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımımızın sonuna geldik Efendim bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa